Her yerde hep bildirin Heyecanlar semavi şahlık yaklaştı Orada hastalara şifa verin Heyecanlar semavi şahlık yaklaştı Heyecanlar semavi şahlık yaklaştı Ölüleri diriltin, hayat verin Cüzamlıları temiz ve pak kılın Cinleri çıkarın, kovun, def edin Heyecanlar semavi şahlık yaklaştı Heyecanlar semavi şahlık yaklaştı Karşılıksız verilen bu güç sizin Onlara karşılıksız yardım edin Bedava aldığınız bedava verin Ey canlar Sema bir şahlık yaklaştı Ey canlar Sema bir şahlık yaklaştı Ölüleridir Hayat verin cüzamları temiz ve pak kılın Cinleri çıkarın, kovun, def edin Hey canlar, semavi şalık yaklaştı Hey semavi şalık yaklaştı altın gümüş almayın Ezak ve yedek gömlek taşımayın İşçi rızkını hak eder korkmayın Heyecanlar bir şahlık yaklaştı Heyecanlar semavi şahlık yaklaştı Ölüleri diriltin, hayat verin Cüzamlıları temiz ve pak kılın Cinleri çıkarın, kovun, def edin sema semavi şahlık yaklaştı Heyecanlar semavi şahlık yaklaştı Orada saygın can bulun Ayrılana kadar onunla kalın Eve girerken selamet dileyin Heyecanlar sema bir şalık yaklaştı Heyecanlar sema bir şalık yaklaştı Ölüleri diriltin, hayat verin Cizamlıları temiz ve pak kılın Cilleri çıkarın, kovun, def edin. Heyecanlar semavi şalık yaklaştı Heyecanlar semavi şalık yaklaştı